Altın sezon 10. hafta mücadelesi. Günün ilk karşılaşması. Gerçekten bize bambaşka bir zevk yaşattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Türkiye Petrolleri karşısında Galip Aylan tarafta ama son saniye sayılarıyla. Şimdi yanımda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda takım kaptanı Bilal var. Bizlere gerçekten çok güzel haftanın ilk karşılaşmasını seyrettirdiniz. Nabızlar yükseldikçe yükseldi. Salonda nefesler tutuldu. Tüm bench ayakta idi. ve kazanan taraf Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet zor bir maç oldu bizim için de. İlk yarıda Arkadaşlarım biraz maçın rehavetiyle herhalde ikinci arada mücadele daha düştük oyundan ama son dakikalarda toparladık. Rakip takım da gayet iyi mücadele verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım da herkes elinden gelen yaptı. Maçı son saniyede olsa koparmayı bildik. E, aramızda olmayan Bülent Kaptan, o da izliyordur maçı, ona da selamları gönderiyorum. E, umarım bundan sonraki maçlarda e, aynı şekilde devam ederiz kazanmaya. Aslında size ayrı bir parantez açmamız gerekiyor bugün. Üç sayılık atışlarınızla birlikte takımı ayakta tutan oyuncu olduğunuz, bugün de kaptan olarak çıktınız. siz kendiniz adına neler söylemek istersiniz? Ya evet benim adıma da biraz tabi zor oldu, ee, takımın düştüğü zamanlarda yardımcı olabildiysek ne mutlu. İşte e, bazen içeriden bazen dışarıdan e, elini sıcak olan oyuncuları bulup onu değerlendirmek lazım, arkadaşlara bugün yardımcı olduk, ee, bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde. Devam ederiz kazanmaya. Başarılar diliyoruz bizlerde. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, günün ilk karşılaşmasına Zeme Maliye Bakanlığı takımı kazandı. Günün ikinci karşılaşmasına görüşünce dek takipte kalın. CHB'li Ankara Altın Sezon 10. hafta mücadelesinde ETI Maden Takımı Ulaştırma ve Altyazı Bakanlığı karşısında üstün ayrılan taraf oldu. Yanında da Levent var. Günün başarıları isimlerinden birisisiniz. Galip ayrıldınız. Neler söylemek istersiniz? Aslında tansiyon çok yükseldi. Asla da düşmedi. Sağda hatta özellikle ikinci çeyrekte yaşanabilecek her şey yaşandı. Uzun bir süre sayı da bulamadığınız zaman son düzlükte de kazanmayı bildiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Zor bir maç oldu. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Bu ikinci maçımız. Grup eleme maçlarında çok kötü başladık. Ama gruplar belirlendikten sonra çok iyi başladık. İkinci galibiyetimizi aldık. Sakatlarımız vardı. İki arkadaşımız döndü. Bir arkadaşımız hala dönemedi. O da döndüğü zaman daha kuvvetli bir şekilde mücadelemizi yapacağız. Haldun'la ilgili de bilgi alabilir miyim? Çünkü çok talihsizdi. İlk çeyrekte temel bir sakatlık yaşandı. Haldun'un durumu nedir? Geçen sene bile dizi dönmüştü Haldun'un. Düzeldi. Şimdi Kasık'ta çok talihsiz, güzel bir oyuncumuz. Başarılı bir oyuncumuz. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Teşekkür ediyoruz evet, ve teşekkür başarılar edelim, diliyoruz. Sevgili izleyenler günün ikinci karşılaşması Eti Maden takıma ulaştırma ve yapı karşısında yapıka karşısında Üstünaylan tarafta haldına geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz ve günün ikinci karşılaşmasına görüşünceye dek takipte kalın. Ebeli Ankara Altın sezon 10. hafta mücadelesinde Man takımını bambaşka bir serüvenle mağlup eden Türk traktör takım var ve karşılaşmanın en skoları ismi Soner'de bizlerle birlikte. Karşılaşmanın başından sonuna kadar takım olarak çok güzel bir performans sergilediniz. Bugünkü mücadelenizle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya yavaş yavaş ekip olmayı öğreniyoruz. 2017'den sonra ilk defa bu yıl bu oluşuma katıldık. E tabi bir süreç var. Bu süreçte öğrenmemiz gereken etaplar var. Bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Şu an iyi bir noktadayız. Sakatlıklarımız yok. Daha da iyi olacağız. İlerleyen haftalarda bizleri neler bekliyor peki? Çünkü ritmini bulan bir Türk traktör takımında olduğunu belirtmek. Bir gidiyorum. İlerleyen haftalarda ben yokum. Sonrası için neler bekliyor kısmında? ya Biz Sinan olsun, benim önceki yaşantım olsun, üst liglerde oynamış insanlar. Burada tekrar böyle bir oluşumda oynuyor olmak bizim için keyif verici. Aynı zamanda o günleri de bize hatırlatıyor. Çok mutluyuz. Umarım e, eski günlerimizi iade ederek o tempoda oynayabiliriz. O zaman ben size hayırlı tezkereler ve ardından da takıma başarılar diliyorum tamam. sevgili izleyiciler. Türk Traktörü takımından karşısında Üsün taraf oldu. Dördüncü karşılaşmada görüşünceye dek takipte kalın. Değerli basketbol seferler, günün dördüncü karşılaşması az önce tamamlandı. STM ve Hacettepe Hastanesi takımları karşı karşıya geldiler. Günün en başarılı ismi Mert yanımızda. Mert öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, 16 sayı ile oynadın. Ee, gerçekten çok başarılıydın bugün. Ee, neler söylemek istersin? Ee, öncelikle karşı takım mücadele için tebrik ediyorum. Bugün elimizden geleni yaptık. Ege arkadaşımız ön çaprazını kopardı geçen maçta, ameliyat oldu. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün onun için kazandık. Ege'yi çok seviyoruz. E, onun sağlığı her şeyden önemli. Biz bugün sadece top oynadık, elimizden geleni yaptık. Ege'ye biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarınıza da başarılar diliyoruz Mert. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, birazdan günün beşinci karşılaşmasıyla tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, bugünün beşinci karşılaşması da az önce tamamlandı. SBB ve Meteksan savunma takımları arasında oynandı bu karşılaşma ve Meteksan savunmanın üstünlüğüyle tamamlandı. Yanımızda Meteksan savunmanın başarılı ismi, başarılı oyuncusu Orhun var. Orhun tebrik ederiz öncelikle. Teşekkürler, çok sağ olun. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Ee, üst üste iki haftaları kazanıyoruz bizim için güzel bir e, devam, güzel bir şekilde devam ediyor o lig. Umarım galibiyet serisini sürdürmeye devam ederiz. Çünkü birazcık seviye test başlarına kötü başlamıştık ama artık toparlamaya başladık gibi. Şu an gözükmüyor. için gayet iyi gidiyorsunuz. Evet şu an için grupta yerimiz iyi. Umarım 3 sıraları zorlayacağız, devam edeceğiz. Peki başarılarınızın devamını Teşekkürler. diliyorum. Sağ olun. Teşekkür. Birazdan son karşılaşmayla tekrar birlikte olacağız. Değerli severler günün son karşılaşması az önce tamamlandı. Vakıf, Bank ve Ulak Haberleşme takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Ulak Haberleşmenin üstünlüğüyle tamamlandı. Yanımda Ulak Haberleşmenin başarılı oyuncusu Buğra var. Ee, bura öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Sen de çok başarılıydın gerçekten. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Ee, öncelikle e, bu lige yeni katıldık e, ve heyecanlıydık. E, i̇lk maç biraz acemiliğimize denk geldi ama bu maç gerçekten... Herkes bütün yüreğini ortaya koy diyebilirim. Aynı zamanda Vakıf Bankı'da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gerçekten e, iyi bir takımlar. Ama e, bugün daha istekli olan bizdik. kulak haberleşmeydi. Bu kadar. Evet, evet. İlk maçta da özellikle e, çok iyi oynadınız. Dört sayıydı sanıyorum. Farkla kaybettiniz diye hatırlıyorum. Ama bugün e, güzel bir mücadele oldu. İlerisi için söylemek istediklerim var mı? E, her geçen gün daha iyi giden bir takımız. E, bundan sonra da Hedefimiz gruptan yer lider ya da ikinci olarak çıkmak. Bu kadar. Peki tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Haftaya 11. hafta karşılaşmalarıyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.